Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Para, çok para, doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan Beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan çetelerin çaldı, mafya artıkların çaldı, uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar. Tora çıktım, çok açık ve net bir şekilde söyledim. Defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa Ayakta ölmeyi tercih ederim <Gülüyor> Haydi meydan gelin görüşelim Ha Allah nasip eder de yaşarsak Hayatınız boyunca görüp göreceğiniz En büyük kabus olmaya devam edeceğim Trolleriniz beni yolumdan çeviremez Ve durduramazsınız Ha şunu da söyleyeyim Eğer bana bir şey olursa Halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu.